güzel zemin güzel her şey müsait. Top atışıyla maç başladı. Heri 5'te gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Direğe çarptı. Havadan vuruş. Yine havalandırdı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasını vurdu. Yerden gol arıyor. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Güzel bir kafa vuruşu. O kadar kolay değil dedi. Allah'ım bu nasıl savunma. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Boşar Allah'ım gol. Hüstem gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Direk. Maçı yarıladık. Kanı önünde savunma yapıyor. Süper kurtarış. Kafasıyla vurdu. Fark çok az. Çile gibi çarptı. Yerden sert vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Bu maç sürekli direği dönüyor. Nasıl bir şut. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Direkt geçit vermiyor. Oh. Kafayla şut çıkardı. Güzel şut. Oh. Şimdi son 10 saniye. Oh. Top iki taraf arası. Top ağlar da be Şansını üst taraftan dönüyor. Maçta son 5 saniye. Hakem maçı bitirdi. Adeta gole doyduk. Ve sizinki yüksek bir maç oynandı. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İlk gol çok hızlı geldi. Yukarıdan gol peşinde. Direktleri dövüyor. Yerden bir şut. Ve yine kurt Allah'ım gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol. Karaya baktı ve şut çıkardı. Sürekli 90'ı görüyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Çantaner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Yerden gol arıyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Topu sektirerek atak başladı. Topu 90'a astı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Güzel çıkardı. Direk. Maç tam doğru vurdu. İyi vurdu. Ağları deldi. İşte gol. İşte gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Top direğe çarptı. Ayağının içine vurdu. Maç şimdi Maç bol gollü başladı. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Havadan vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Rakibi sahasına bekliyor. Her, büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. At gol. Büyük kafayla. Topu göremiyoruz. <gülüyor> ve şimdi aldılar, kendi kalesine yuvarladı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam etti. İşte bu kadar. Oyuncu dondu. İyi vurdu. Yine vurdu ve gol. Ve gol. Kalesini şimdi güven altına aldı. <gülüyor> Aman Allah. Tuşların yeri değişti. Ters yön geldi. Sürekli 90. görüyor. ağlarını temizledi. Ateşli. Önce direk. Sonra gol. Bomba. Bakalım kim de patlayacak. Güzel şık. Şey. Finaları havalandırdı. Sürüp top kayboldu. Büyük kale işte gol. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Alttan gol maç. Büyük kale ile gol oldu. Direkt geçit vermiyor. Son 10 saniye. Golü üstten arıyor. Tam boksla taktı. Şansını üst taraftan deniyor. Maç bitmek üzere. Ve maç bitti. Taraftar golle doydu.